Evet, yani Türkiye'nin etrafı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık'ın mağazası Haber ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23.55'ye kadar bu ekranlarda günün öneşkan gelişmeleri ister için paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatacak olsak. İletiyor Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber. Linkedin Tarık Haber TV. Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter.yılmaz, e. Reddit.granttayp7308, YouTube Tarık Haber TV ve BK Ömer tarih Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal <gülüyor> medya kanallarımızda tanıtacak olursak, bir kolay da yayındayız, bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Facebook canlı yayında yayındayız, Facebook canlı yayın kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. <gülüyor> Like'de yayındayız, Like kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir tür daha sessiz odalar var biliyorsunuz efendim. kanalımız tarihi kabile baktırız değerli. Ve ana haber bültenimizde başlıyor değerli izleyenler. İlk haberimize geçelim. Hem konutdaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili Sayın Nebati'den, Sayın Bakan'dan açıklama geldi. Son dakika haberine göre Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat ile ilgili flaş açıklama geldi. Son dakika haberine göre Hazine ve Valiye Bakanı Nurettin Nebati, tutaki faiz fiyat artışlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati fahiş fiyat artışına maha göstermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş. Konut ile ilgili hazırlanan 3 yeni paketin detaylarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından bazı fırsatçılar dak dakikalar içinde ev fiyatlarını yükseltmişti. konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama Son dakika haberi Azine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı Bakan Nebati fahiş fiyat artışlarına karşı her adımı atacak fırsatçılara müsamaha göstermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunmuş konut finansmanıyla ilgili hazırlanan 3 yeni paketin detaylarını açıklamıştı bu açıklamanın ardından bazı fırsatçılar dakikalar içinde ev fiyatlarını yükseltmişti. Son dakika haberi, konut fiyatlarındaki fahiş artış ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Murat Nebati'den flash bir açıklama geldi. Bakan Nebati, konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını belirterek onlara asla müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Asla müsamaha göstermeyeceğiz. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konut finansmanı projesinin temel amacının uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşları konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumak olduğunu vurguladı. Yine aynı şekilde, Vatandaşların konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için Kobi ve Kobi dışı inşaat firmalarına bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrıldığını belirten Nevati, şunları kaydetti. Tüm bu çabalara rağmen bazı internet sitelerinde bir takım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği fahiş artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Konut Finansmanı Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından konut finansmanıyla ilgili hazırlanan 3 yeni paketi açıklamıştı. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükseliş ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı. Vatandaşlarımızı özellikle konut sektöründeki bu arızi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayat geçirme kararı aldık. Bu çerçevede, konut finansmanı konusunda... Konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar devre sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut devrinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.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 Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma tahdülü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.55'e kadar değerli izleyenler. Trabzonspor banalik kupası yeter dediği Kayser Spor'dan muazzam geri dönüş geldi. Şampiyon Trabzonspor zira Türkiye kupasına 1 0ın revanşında deplasmanda Kayser ile karşılaştı. Karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Maçın son anlarına 2-2 giren Trabzonspor 10 dakikada yediği 2 golle maçı 4-2 kaybetti ve kupaya veda etti. Kayseri Spor sırasıyla Ferabaşi Beştaş ve Trabzonspor eriyerek finale yükselmiş oldu. Trabzonspor bana lig kupası yeter dedi. Kayseri Spordan vazzam geri dönüştü. <gülüyor> Şampiyon Trabzonspor ziraat Türkiye kupasında 1-0'ın revanşında deplasmanda Kayseri Spor ile karşılaştı. Karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Maçın son anlarına 2-2 giren Trabzonspor, 10 dakikada 7 2 golle maçı 4-2 kaybetti ve kupaya veda etti. Kayseri Spor sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u Spor'u eleyerek finale yükselmiş oldu. Antonin Nakame Trabzonspor, final yolunda Kayseri Spor deplasmanındaydı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde ağırladığı sarı-kırmızılı takımı tek golle deviren Bordomobililer, revançta skor avantajıyla mücadele etti. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 37 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyordu. Maçın başında kazandığı penaltıyla öne geçen Trabzonspor devreye bu skorla girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Kayseri Spor skoru eşitledi. Bu golün üstünden çok geçmeden kazandığı kornerden golü bulan Kayseri Spor skoru 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalara gideceği düşünülürken bakasetas sahneye çıktı ve golünü attı. Karşılaşmada maç böyle bitti derken 10 dakikada 2 gol atan Kayseri Spor, rakibini 4-2 yenerek kupada finale yükseldi. 17. saniyede penaltı kararı. Maça çok hızlı başlayan Trabzon Spor, henüz ilk dakikada penaltı kazandı. Nakaemenin ortasına arka direkte yükselen Jornelius'un kafa vuruşunda top rolünün elini çarptı ve hakem Halil Umut neler beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Makaeme, Kaleci Dönk'ü ters köşeye yatırdı ve meşin yuvarlığa ağlara gönderdi. İkinci yarı golle başladı. Kayseri spor, eşitliği yakaladı. Emrah Başsan, Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluştu ve sağ kanattan ceza alanına girdi ve açısını bulur bulmaz şutunu attı. Savunmadan seken top ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu. Skor 2-1 oldu. Sol kanattan Bertol kullandığı kornerde Pujharz'ın boşa çıktığı pozisyonla top Poseni'nin önünde kaldı. Sağ çaprazda topu kontrol eden İranlı Stopper'in sert şutunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi 2-1 öne geçti. Son anlarda gol geldi. Trabzonspor, Bakasetasla eşitliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Jornelius, boş durumdaki Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Tecrübeli Solak'ın kale dibinden attığı şutta muhteşem bir kurtarış yaptı. Dönen topta net bir vuruş yapan Yunan Yıldız, Meş'in yuvarlığı ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu. Penaltıdan gelen golle skor 3-2. Maçın en etkili isimlerinden olan Tiyan, penaltıda Uğurcan'ı ters köşeye yatırdı ve takımını 91 dakikada 3-2 öne geçirdi. İnanılmaz bir maç. 4-2 oldu. Sol kanatta topla buluşan Emrah Başsan, içeri doğru kat etti ve kendisine şut açısı buldu. Tecrübeli Solak'ın ceza sahası dışından attığı şutta top savunmadan sekti, ağlarla buluştu. 4-2. 3. Büyük takımı eridiler. Kayseri Spor sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporu Spor eleyerek finale yükseldi. 5. sıradaki takımın Avrupa Kupalarına katılma şansı ortadan kalktı. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından Süper Lig'de 5. sıradaki takımın Avrupa Kupalarına katılma şansı ortadan kalktı. Sahaya balık attılar. Kayseri Spor tribünlerinden Trabzon sporlu futbolculara balık atıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kayseri Spor Trabzon spor maçında büyük olan. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.55'e kadar değerli izleyenler. Son dakika abone göre bakanlık duyurdu. Müzik yayının saati değişti. İçişli Bakanlığında müzik yayın saatiyle ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada pandemi sürecinde saat 24'te sonra erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketine bağlı olarak uzatılması dair talipleri Sağlık Bakanlığı, Çevreşehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirdiği belirtildi. Müzik yayın saatinin son dakika bakanlık duyurdu. Müzik yayın saati değişti. İçişleri Bakanlığından müzik yayın saatiyle ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair taleplerin Sağlık Bakanlığı, Şevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca değerlendirildiği belirtildi. Müzik yayın saatinin gece 01.00'e kadar uzatıldığı duyuruldu. Son dakika haberi. Pandemi sürecinde saat 24.00'te bitecek şekilde belirlenen müzik yayın saati ile alakalı gelişmeler çok sayıda kişi tarafından merak ediliyordu. Müzik yayın saati ile ilgili değişiklik yapıldığını İçişleri Bakanlığı duyurdu. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile müzik yayınına dair usul ve esaslar bildirildi. Bakanlık genelgesinde kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, ticari, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların 2008/172 sayılı çevre kanunu, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği ile işyeri açmak ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatında belirlendiği hatırlatıldı. Peki müzik yayın saati ne oldu?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 İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı ifadeleri kullanıldı. Mevcut durum Mevzuat hükümlerine göre mevcut durumda, halkın huzur ve sukunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını, gerçek enstrüman ve veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik, yapılabileceği, çok hassas kullanım alanlarındaki, konutlar, sağlık kurumları ve yatılı eğitim kurumları yurtları, eğlence, yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı, az hassas kullanım alanlarındaki idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi, eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24 00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı, hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı. Alınan yeni karara göre, ilgili kanun mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı. olup birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak. Kolluk birimlerinin denetimlerinde halkın huzur ve sükununu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak. Diğer Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Vali Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.55'e kadar. Son dakika HPNV Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı. Son dakika HPNV 2020 seçimleri beklenirken gözler Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna çevirdi. Adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nda ön plana çıkan isimler ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son anket çalışmasında vatandaşa Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sorusuz yöneltildi. Bu ankette İmamoğlu tek bir isim geride bıraktı. Son dakika, Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı. Son dakika haberi, 2023 seçimleri beklenirken gözler, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna çevrildi. Adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nda ön plana çıkan isimler ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son anket çalışmasında vatandaşlara Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sorusu yöneltildi. Bu ankette İmamoğlu'nu tek bir isim geride bıraktı. Son dakika Türkiye, önümüzdeki yıl yapılması beklenen seçimlerin atmosferine girmeye başladı. Kamuoyu ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağını merak ediyor. Adaylık tartışmaları ise birkaç isim üzerinde yoğunlaşıyor. Ön plana çıkan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. Son yapılan ankette ise Ekrem Mimanoğlu'nu geride bırakan bir isim oldu. İşte detaylar. Asal araştırmanın yaptığı son anket çalışmasında vatandaşlara, Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sorusu yöneltildi. Çalışma 30 Büyükşehir'de, 18 yaş üzeri 2400 kişi üzerinde yapıldı. 5-8 Mayıs'ta gerçekleşen çalışmada çarpıcı sonuçlar yer aldı. Ekrem İmanoğlu'nu geride bırakan isim. Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Mansur Yavaş 22.8. Ekrem İmanoğlu 21.5. Kemal Kılıçdaroğlu 24. Meral Akşener 12.0. Ankete katılanların %22.8'i Mansur Yavaş aday olmalı derken İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı %21.5'te kaldı. Kılıçdaroğlu yüzde 20.4 destek görürken Akşener yüzde 12 ile bu dörtlü arasında son sırada yer aldı. Erdoğan mı Gül mü? Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa. Recep Tayyip Erdoğan 43.0. Abdullah Gül 22.5. Tikim yok 34.5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yapılan çalışmada ise ankete katılanlar %43 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Gül'e destek %22,5 oldu. Ankete katılanların %34,5 ise fikrinin olmadığını belirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Soylu'dan olduğuna göçmen yanıtı, biz bunu yıllardır söylüyoruz. Kabile sonrası Erdoğan'dan konu... Ona haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-23-55'e kadar değerli izleyenler. Kayseri Spor Trabzonspor maçında büyük olay yaşandı 17. saniyede. Süper Lig'de bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor zira Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor deplasmana çıktı. İlk maçı bir 0 kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri avantajını kullanıp Emine final biletiyle dönmek istiyordu. Karşılaşmanın henüz 17. saniyesinde penaltı kararı çıktı. Kayseri sporlu Karolay'ın top eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nakayeme bu hatayı affetmedi ve takımını henüz... Kayseri Spor Trabzon spor maçında büyük olan 17. saniyede Süper Lig'de bitimi 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ziraat Türkiye kupasında Kayserispor deplasmanına çıktı. İlk maçı 1-0 kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, avantajını kullanıp evine final biletiyle dönmek istiyordu. Karşılaşmanın henüz 17. saniyesinde penaltı kararı çıktı. Kayserisporlu Can Carolev'un top elini çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nakaeme bu hatayı affetmedi ve takımını henüz maçın başında 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor, final yolunda Kayseri Spor deplasmanına çıktı. Yarı final ilk maçında karşılaşmayı 1-0 kazanan Bordomaviriler, deplasmanda da kazanarak final biletini cebine koyma niyetindeydi. Maçın henüz 17. saniyesinde yaşanan olay izleyenleri şaşırttı. Maçın sonucu 4-2 Kayseri Spor lehine sonuçlansa da, Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu. Daha oyuncular bile yerleşmeden. Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, henüz ilk dakikada penaltı kazandı. nakamen'in ortasına arka direkte yükselen Jornelius'un kafa vuruşunda top Carole'nin elini çarptı ve hakem Halil Umut beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen nakame Eme, bu ters köşeye yatırdı ve meşin yuvarlığa ağlara gönderdi. Saçmalık. Maçı yurnayan Erman Toroğlu, yaşanan pozisyonla ilgili, saçmalık. Savunma oyuncusu olarak ellerini nasıl öyle açarsın? Hakem penaltıyı vermekte yüzde yüz haklı. Bir de itiraz ediyorsun. Hayret bir şey ya, dedi. Maçı 4-2 kaybettiler. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzon Sporu 4-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu can çakırdan olay sözler. Böyle kardeş olmaz. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.5'e kadar değerli dostlar. <gülüyor> düşük faizli <ko> <gülüyor> düşük faizli kredi ve ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketiyle o başka Erdoğan kabine toplantısında açıkladı. Hazreti ve Maliye Bakanı Nurettin Nebatil'in detaylarına duyurduğu yeni konut destek paketinde kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile %1'in altında faize geri ödeme imkanı sağlanıyor. Konut almak isteyenler kredi taksit oranlarını art araştırıyor. Peki kim ne kadar kredi faizi ödeyecek? Kredi taksit taraları ne kadar olacak? İşte detaylar. Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı. İşte herkesin merak ettiği o tablo. Düşük faizli krediyle ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını duyurduğu yeni konut destek paketinde, kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile %1'in altında faizle geri ödeme imkanı sağlanıyor. Konut almak isteyenler kredi taksit oranlarını araştırıyor. Peki kim ne kadar kredi faizi ödeyecek? Kredi taksit tutarları ne kadar olacak? İşte detaylar. Türkiye Avrupa'da konut fiyatlarının en çok arttığı ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,4 artış kaydetti. Böylelikle yıllık konut fiyat artışında yeni rekor kaydedildi. İlk el konut satışı sayısı da hane sayısı artışından fazla. Ancak buna rağmen kendi evinde oturanların oranı düşüyor. Bu durum bir hazırda ev sahibi olanların, konut yatırımı yaptığına işaret ediyor. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 38.337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94.437 olarak gerçekleşti. Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu. Altın ve dolarını satanlar. 10 yıl vadeli yüzde in altında faiz. Bu kapsamda barınma ve yatırım amaçlı gayrimenkul almak isteyenler için dün akşamki kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir kararı duyurdu. Erdoğan, konut finansmanında 3 yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vadeiyle yüzde birliğin altında faizle geri ödeme imkanı sağlıyor bu hazine ve maliye Bakanı Nurdin nebatinin açıkladığı detaylara göre ilk evin konut finansman paketi ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere 2 milyon TL değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek i̇lk evin konut finansman paketi Haber yer alan haberde, bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12,7 ile 13,1 arasında değişiyor. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 4126.674 Türk lirası olacak ve bu parayı 28.556 TL'lik taksitler halinde ödeyecek. Yenişletilmiş Konut Finansman Paketi. Genişletilmiş konut finansman paketinde ise liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL'lik konut değerinin en az yüzdesinin 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut burada altının tüm satımı ile karşılanması şartıyla aranacak. Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizde konut kredisi sağlanacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Nebati'den. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 e kadar değerli dostlar. Rusya'dan yılan adası açıklaması geldi. Kaybettiler dedi. Rusya duyurdu. Ukrayna yılan adasında asker ve silah kaybetti. Rusya savunma bakanlığı sözcüsü Igor Konashenko. Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nda 3 gündür süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun toplam 4 uçak, 10 helikopter, 30 insansız hava aracı, İhliya, 3 zırhlı savaş gemisi ve den fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü. Konarşenko, Rus ordusunun Ukrayna'da savaşta eylemlerine ve Yılan Adası'ndaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. 30 İhliya kaybettiği iddiası. Ukrayna ordusunun Rus askeri birliklerin kontrolü altındaki yılan adasına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Konar Rus hava savunma sisteminin gün içinde bölgede bir ila daha düşürdüğünü ve adaya yönelik operasyonlarda 3 gün içinde Ukrayna'nın 30 ila kaybettiğini savundu. Tüm vurulan İHA'ların, Kiev yönetiminin 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde yılan adasını ele geçirmek için başlattığı kampanya için çalıştığını söyleyen Konar bunun yanı sıra gün içinde 3 Ukrayna askerinin cesedinin daha denizden kıyıya vurduğunu ifade etti. Konar Şenkov, toplam 27 Ukrayna özel kuvvetleri ve silahlı milliyetçilerin cesedinin yılan adasının kıyısında kaldığını ifade etti. Anlamsız bir şekilde. Konar Şenkov, askeri açılan anlamsız bir şekilde yılan adasını ele geçirme girişimindeki ev rejimi bölgede toplamda 3 adet su 24 bombardıman uçağı ve 1 adet su 27 avcı uçağı kaybetti. Ukrayna hava kuvvetlerine ait 10 helikopter imha edildi. Bunlardan, içinde çıkarma birlikleri bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve bu helikopterlere destek veren Mi-24 model 1 helikopter havada vuruldu. Bunun dışında operasyonlar boyunca Mi-8 ve Mi-24 model 6 helikopter yerde iken Odessa'da artsız yerleşim biriminde imha edildiği ifadelerini kullandı. 3 Ukrayna zırhı savaş gemisinin de çıkarma birlikleriyle birlikte yok edildiğini dile getiren 5 düzineden fazla Ukrayna seçkin askeri personeli ve milliyetçi silahı grupların öldüğünü belirtti. Ukrayna genelindeki taruzların da sürdüğünü bildiren Konarshenko, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 164 uçak, 125 helikopter, 798 ileri al, 302 hava savunma füze sistemi, 2983 tank ve zırhlı araç, 350 birçok namlulu roket atar, 1.440 obüs ve havan topu. 2796 özel askeri araç yok edildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Venezuela İran'dan ham petrol ithalatına başlıyor. Bana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.55'e kadar değerli izleyenler. İran Musk'dan Donald Trump açıklaması geldi. Twitter'daki yasağını kaldıracak mı? Geçmiş günlerde popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için Anlaşmaya varan Elon Musk'tan flaş bir Donald Trump açıklaması geldi. Musk, ABD'nin eski başkanı Trump'ın Twitter'daki yasanı kaldıracağını belirtti. Musk, yasakla alakalı olarak ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz değerlenilmesinde bulundu. Elon Musk'tan Donald Trump açıklaması. Twitter'daki yasağını kaldıracak mı? Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için anlaşmaya varan Elon Musk'tan flash bir Donald Trump açıklaması geldi. Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını belirtti. Musk, yasakla alakalı olarak ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşan Tesla ve SpaceX yöneticisi Elon Musk Financial times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Futter of the jar, arabanın geleceği, etkinliğinde bir konuşma yaptı. Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, Bugün bir hataydı değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın Twitter yasağı kalkacak mı? Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti. Trump, Twitter'den bir açıklamıştı. Musk'un Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan kongre baskınının ardından baskını teşvik ettiği gerekçesiyle tamamen kapatılmış söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş tartışmalara neden olmuştu. Twitter yönetim kurulu, Musk'un 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Trump Tittar'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Tittar'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan Truth adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Aile A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rusya'dan yılan adası açıklaması. Kaybettiler. 1500 kişiye yedirmişlerdi. Akıl almaz olayla ilgili yeni gelişme. İşte cezası. 400 aptal fidye için Türkleri kaçırdı kriz masası kuruldu ama haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0 e kadar değerli izleyenler son dakika böyle göre Mayıs konu tablosu açıklandı işte can kaybı ve vaka sayısından son durum son dakika ben göre 10 Mayıs Türkiye'nin güncel konu ürüs açıklandı konu ile son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti yeni vaka sayısı ise 1858 oldu işte son dakika haberin detayları Son dakika 10 Mayıs Korona virüs tablosu açıklandı İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum Son dakika haberi 10 Mayıs Türkiye'nin güncel korona virüs verileri açıklandı Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti Yeni vaka sayısı ise 1858 oldu İşte son dakika gelişmesinin detayları Son dakika haberine göre 10 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 134.6146 Covid-19 testi yapıldı, 1858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 1511 oldu. Aşılama verileri 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85,46, Birinci doz aşı yapılanların oranı %93,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.576.861 doza yükseldi. İllere göre aşılama. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Sihir, Diyarbakır, Bingöl, Muşk, Mardin, Bitlis, ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. 10 Mayıs Koronavirüs Tablosu 9 Mayıs Koronavirüs Tablosu Türkiye'de dün, 9 Mayıs, koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 1542 olarak açıklanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-5'e kadar değerli izleyenler. Çito Efe, lakaplı Efe Koçiğid'in son hali şaşkına çevirdi. Bu halini unutun. Çocukların olan programının minik yıldızlarından biri de Efe Koçiğid Çitoz Efe programında yemek aşkının sık sık dile getirmesi ve sempatik halleriyle gündeme geliyordu. Şimdi de 11 yaşında olan Çitoz Efe'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çitos Efe'e lakaplı Efe Koç son hali şaşkına çevirdi. Bu halini unutun. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koç Yiğit. Çitos Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getirmesi ve sempatik halleriyle gündeme geliyordu. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Çitos Efe lakaplı Efe Koç son hali dikkat çekti. Sevimli hareketleri ve iştahına düştüğünü ile bilinen Efe Koçliğit uzun süredir gündeme gelmiyordu. Kısa sürede büyük bir çövete kavuşan Efe Koçliğit bir dönemlere de ise her yerdeydi. Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekran çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos Efe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. İrem Sak sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplayan İrem Sak karantina günlerinde sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Erol Evgin, ilkokul fotoğrafını moda ilkokulu. Bu fotoğrafta beni bulabildiniz mi? notuyla instagramda paylaştı. Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz? Şarkıları ile müzik dünyasını sallayan ünlü isim İlkokul fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı ve beni bulabildiniz mi? diye sordu. Ünlü modacı Cemil İpekçi nostalji yaptı. Okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan İpekçi, altına şunları yazdı. Şişli Koleji Lise 1. Yanındaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz. Önümüzde oturan küçük hanımlar da okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttu. Kim bilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum. Hele iki kız kardeş hocamız vardı. Biri tarih, diğeri coğrafya hocası güzellikleri hala gözümün önünden gitmez. Deliydik ama ne kadar saf deliymişiz meğer. Fotoğrafı görüp hatırlayanlar olur da yazarsa çok sevinirim. Güzel geçmiş günlere selam olsun. Lavran, fotoğrafın altına arayın bulun kendinizi. 23 Nisan Taksim 1971 mesajını yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Ünlü sonucu ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Onu tanıyabildiniz mi? Fotoğraf resmi Volvo'ya ait. Volvo, yıllar önce çekilen bu fotoğrafı altına altta soldan ikinci çocuk notunu düştü. yapımcı sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı. 5 yaşında Edirne'de ilkokula başlayan Ilıcalı'nın ilkokulu pekiği ile bitirdiği kayıplarda yer alıyor. 29 Mayıs 1969 yılında Edirne'de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilk öğrenimini 1 Haziran 1979 yılında İstiklal İlt Öğretim Okulu'nda tamamladı. İlkokulunu pekiği ile bitiren Ilıcalı'nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi ünlü ismin kayıplarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor, Ilıcalı'nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor. İlle Aa. Mavi önlü ile objektife poz veren kişi Begüm Kütük'ün ta kendisi. Begüm Kütük, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına 1988 falan olmalı. Acar Begüm notunu düştü. Ünlü Türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. O zamanlarda şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, sene 1982, altı yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri. Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? Mesajını yazdı. 32 yıl önce çekilen Çıplak Vatandaş filmindeki fenibahçe maçı sahnesinde omuzlarda yer alan çocuk oyuncu, Alişan çıktı şarkıcı Alişan, Instagram'ın hikaye kısmından Çıplak Vatandaş filminde çocuk oyunculuk yaptığı sahneyi paylaştı. 1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in rol aldığı Çıplak Vatandaş filminde yer alan çocuk oyuncunun Alişan olması herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı Çelik Lise yıllarına ait fotoğraf Pendik Lisesi 6 Fembe. Lisedeki kız arkadaşım da bu fotoğrafta. Nadide, Tülaye, Murat Özen, Firdevs, Hazimet, Sanser... Müjdat, Gökçen notuyla paylaştı. Af çıkmasaydı. Çelik, lise günlerini böyle anlatmıştı. Liseyi Pendik Lisesi'nde ama biraz zor tamamladım. Lise son sınıfta 13 dersine bütünlemeye girdi. 11'ini verdik. İkisi kaldı. Çok şikayet ettiğimiz hükümetlerin çıkardığı af olmasaydı, şu an halim nasıl olurdu Allah bilir. O kız oyuncu Beste Kökdemir'den başkası değil. Kökdemir, yıllar öncesine ait fotoğrafını o zaman biraz gülerim. Orta iki değil. Saçlarımı kendim kesmişti. Bence hiç fena değil. Notuyla instagramda paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı Nilüfer, ortaokul yıllarından fotoğrafını İtalyan kız ortaokulu hazırlık sınıfı. Bulun bakalım ben nereye değil. Valla bravo hemen herkes buldu ne güzel teşekkür ederim notuyla paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. Fotoğraflar instagramda. Fotoğrafa Nilüfer'in takipçilerinden, hep o masum bakışlar, hiç değişmemişsiniz ki, gibi yorumlar geldi. Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çamcı, 1994-1995 öğretim yılına ait fotoğrafının altına pastel çocukluk 90'lar okula geç kalmıştım sanırım. Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi. Hayal kuruyorum bir de herhalde gözüm dalmış uzaklara, pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler mesajını yazdı. Ünlü televizyoncu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına bilin bakalım bu kim 1984, yaş 8 yazan Topal'ın bu paylaşımına yorum yağdı. Özge Özpirinç'i ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştüğü, ilkokul 1'in ilk günü. Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti. Stresten yanağında çıkan ucun izi durur hala. Ey günler. Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki, kesin bitlenmişimdir. İlkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte. Ünlü oyuncu Meryem Üzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşın. takipçilerine beni tanıyabildiniz mi diye sordu. Bakalım siz ünlü oyuncuyu bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz? Meryem Üzerli 12 Ağustos 1983 yılında Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Üzerli'nin babası Türk annesi ise Almandır. İlerleyen yaşlarında ailesinin yanından ayılık Hamburg'a yerleşen Üzerli Vesliha Ustiel Stüdyo Fresede oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı. Son günlerde aşk hayatı ile gündemi meşgul eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, okul yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete. Anaveturizm'is devam ediyor yaklaşık 23 ile kadar değerli dostlar. Abdullah Avcı her şey yedik kafamıza çakmakla yedik. Yet olmadı gerek dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kayserispor maçının ardından konuştu. Avcı biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Bir de şampiyonlar alkışlansın diyoruz. Emniyet bunları kontrol etmiyor mu? Her şey yedik. Abdullah Avcı, her şeyi yedik. Kafamıza çakmak da yedik, jeton da yedik. Trabzon spor teknik direktörü Abdullah Avcı, Kayseri spor maçının ardından konuştu. Avcı, biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Bir de şampiyonlar alkışlansın diyoruz. Emniyet bunları kontrol etmiyor mu? Her şeyi yedik. Kafamıza çakmak da yedik, jeton da yedik dedi. Trabzon spor teknik direktörü Abdullah Avcı, kupada Kayseri. Spora 4-2 yenildikleri maçı değerlendirdi. Böyle bir şiddetli baskı bekliyordu. Oyun için konuşan avcı, böyle bir şiddetli baskı bekliyordu. İlk devrenin başında 6-7 tane top kaybı yaptı. Bizim gibi bir takımın oyunun son döneminde 2 gol yememeli. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem dedi. Kafamıza çakmakla yedik, jeton da yedik. Kayseri spor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Bir de şampiyonlar alkışlansın diyoruz. Emniyet bunları kontrol etmiyor mu? Her şeyi yedik. Kafamıza çakmakla yedik, jetonda yedik. Ben bu oyunun dışına çıkmayacağım. Hiçbir zamanda çıkmadım. Kupalar kazanılır verilir ama açtığımız yaralar çok daha fazla oluyor. Kayseri Sporu tebrik ediyordum ama gençlere örnek olarak gösterebileceğimiz hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber süpürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.55'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Günün videosunda bugün otalık bir anda savaş alan döndü. sevgi şok etti. Arnavutköy'de telefon kavgası. Aldığı telefonu iade etmek isteyen kişiler, çalışanları dövdü. Arnavutköy'de aldığı telefonu iade etmek isteyen çığlızlar, çalışanları tekme tokat dövdü. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay önceki gün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de yaşandı. Telefonu geri almayınca çalışanlara saldırdılar. İki hafta önce aldıkları telefonu iade etmek isteyen çağrıslar, telefon dükkanına geldi. Telefonu iade etmek isteyen çağrıslar, dükkanda çalışanlarla tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zanlılar telefon dükkanında çalışanları cadde ortasında tekme tokat dövdü. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, ve isimli şahısları kısa sürede gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hayatı kabusa döndü. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.55'e kadar değerli izleyenler. AVD'de en flaş geldi. Putin'in 8 ila 10 genelde Ukrayna'yı öldürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin flash bir açıklama geldi. ABD savunma istihbarat teşkilatı Başkanı Kor Sidoruk Breider Ukrayna'nın çatışmalarında 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden flash iddia. 8 ile 10 generali Ukrayna'da öldürüldü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden flash bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma İstihbarat Teşkilatı, DELMA Başkanı Kor General Scott Berrier, Ukrayna'nın çalışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma İstihbarat Teşkilatı, DELMA Başkanı Kor General Scott Berrier, Ukrayna'nın 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne demeç veren DELMA, Ukrayna ordusu Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen başına ölmüş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, Ukraynalıların ülkelerinin sarılma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim dedi. Alışırmadık derecede bitişek bir sayı. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, Söz konusu sayısının model bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteğini bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü. İllia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 23.05'e kadar değerli izleyenler. Hayatı kabusat döndü. Doktorlar teşhis koyamadı. Günden güne büyüyor. Batman'da yaşayan 50 yaşındaki nazire, tiryakinin hayatı teşhis konulamayan bir hastalık yüzünden alt oldu. 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle niye uğradığını şaşıran talihsiz kadın gitmelik doktor bırakmadığını söyledi ve yetkililere yardım çağısına bulundu dümdüzlük hayatta hiçbir şey yapamayan Tiyat'ın kızı ise anne annesini hayatı kabusa döndü. Doktorlar teşhis koyamadı. Bizden bile bilmiyor. Batman'da yaşayan 50 yaşındaki Nezlife Tiryaki'nin hayatı teşhis kurulamayan bir hastalık yüzünden artıyor söyledi. 15 yıl önce ayaklarının günden güneş şişmesiyle neye uğradığını şaşıran talipsiz kadın, gitmedik doktor bırakmadığını söyledi ve yetkililere yardım çağrısında bulundu. Gündelik hayatta hiçbir şey yapamayan Tiryaki'nin kız ise annesine bakabilmek için okulu bıraktığını söyledi. Batman'da yaşayan 50 yaşındaki Nezlife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güneş şişmesiyle hayatı üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Hiçbir şey yapamıyorum. Batman'da yaşayan lezzetle Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güneş şişen Tiryaki, tedavi için insanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı. Tiryaki, gittiği doktorların, Hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin defil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdüm. ki eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Önce sola ayağımdaydı, sonra sağ ayağıma geçtim. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurulsa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim diye konuştu. Doğrundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Nebla Yaki ise kaç Hı. defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi. İllea. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sebebi şok etti. Validen çok sert tepki. Şimdi sen martığa var okuyorsun. Onu geç. 1500 kişiye yedirdiler. Nasıl mega ha, farkı? Haber koyuyorum. Eski eşini işten çıkarmayan fabrikayı milyonluk zarar verdiği bahanesi kuşum kaçtı oldu. Ayında yaşanan olay akıllara durgunluk verdiği Aziz Başak geçen yıl boşandığı eşinin çalıştığı fabrika sahiplerinden eski eşini işten çıkarmalarını istedi. Fabrika sahibi bu teklifi ilet Başak kuşum kaçtı bahanesiyle fabrikaya girerek 3 ay noktada yangın çıkardı. Yangın sonucunda fabrikada 7 milyon liraya yakın zarar oluştu. Olaydan sonra kayıplara karışan Aziz Başak ise 14 gün sonra yakalanmış. Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi. Bahanesi kuşun kaçtığı oldu. Aydın'da yaşanan olay akıllara uygunluk verdi. Aziz Başak, geçen yıl boşandığı eşinin çalıştığı fabrika sahiplerinden eski eşini işten çıkarmalarını istedi. Fabrika sahibi bu teknik ile Başak, uşun kaçtı bahanesiyle fabrikaya girerek 3 ayrı noktada yangın çıkardı. Yangın sonucunda fabrikada 7 milyon liraya yakın zarar oluştu. Olaydan sonra kayıplara karışan Aziz Başak ise 14 gün sonra yakalandı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Aziz Başak, 35, işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında zarar oluşurken, Kaçan şüpheli 14 gün sonra yakalandı. Uşun kaçtı diyerek içeri girdi. Olay geçen 26 Nisan tarihinde Savuca Mahallesi'nde bir betmel fabrikasında meydana geldi. Koçar Gülsün, 24 saat Sarıca Mahallesi'nde betmel yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, bir yıl önce boşandığı Özlem Deryem işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri bunu reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Aziz Başak, bekçiye kuşun kaçtı diyerek çıktığı çatıyı üç ayrı noktadan ateşe verdi. 95 ton defne yaprağı ile makineler yandı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, Şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başak'ın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı. Değil <gülüyor> mi? Haberimizle birlikte tarikhaber.com anla haber bilgilerimizin sonuna geldik. Daha fazla bir okumak istiyorsanız haber istemiz olan tarikhaber.com anla bekleyin. Bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle akşamlar diye soçuklar.